Merhabalar, şimdi size sorsam acaba insan vücudunda en sık görülen element hangisidir diye hemen aklınıza oksijen, hidrojen, karbon gelecektir. İsterseniz buna 3 tane daha ekleyelim. Nitrojen, kalsiyum ve fosfor. Bütün bunların hepsi vücudumuzdaki elementlerin kütlesi olarak %99'unu oluşturuyor. %0.89'unu ise ikinci beşli oluşturuyor. İkinci beşli de ne var diye soracak olursanız sodyum, potasyum, klor, sülfür ve magnezyum var. İşte magnezyumdan bahsedeceğiz. Magnezyum niye önemli? Bir kere vücuttaki kimyasal reaksiyonlara katılıyor. Bunların sayısı ise 300'ün üzerinde. Düşünsenize 300'ün üzerinde bir reaksiyona katılıyor. Hangilerine katılıyor derseniz bakın dikkat edin. İlk önce genetik materyalarımızın yapımına katkıda bulunuyor. DNA-RNA sentezinde görev oluyor. Yetti mi? Hayır yetmedi. ATP diye bir molekülümüz var. Adenizm trifosfat. Vücudumuzun enerji molekülü yani bizim benzinimiz, benzini yapıyor magnezyum. Buna katkıda bulunuyor. Aynı zamanda şekerin taşınmasında görevli olan glut4 diye bir taşıyıcı molekül var. Bu hücre içine taşınan glikozun gerekli yerlere servis edilmesini sağlayan bir molekül bu. Bunun da sentezinde magnezyumun katkısı var. Başka ne var? Hücre içi iletişim sistemlerine katkıda bulunuyor. Hücre içi iletişim sistemi ne demek? Hücre membranına bağlı olan bir molekül veya hormon olabilir, o hücre içerisine bir haber taşır. Yani şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şunu sentezle diye. İşte onun iletişimini sağlayan özel sinyal taşıyıcı kanallar var. Manglinizm orada da görev yapıyor. Başka ne de görev yapıyor? Damarın büzülmesinde görev yapıyor. Damarın büzülmesi ne demek? Tansiyon oluşturmada. Kas sinir kavşağında görev yapıyor. Sinirlerden gelen uyarıların kasa geçtiği yerde de önemli görevleri var iltihabi reaksiyonlarda görev alıyor, vücudun savunmasına katkıda bulunuyor. Oksijen radikalleri oluşunca onları temizlemede görev alıyor. Bunun ötesinde de pıhtılaşma mekanizmasına da katkıda bulunuyor. Bütün bunların hepsi yetti mi? Hayır yetmedi. Neden? Çünkü aynı zamanda D vitamini metabolizmasına da katkıda bulunuyor. Damar duvarındaki endotel hücrelerinde de görev yapıyor. İşte böylesine gerçekten inanılmaz görevleri olan bir element. Biz tabi element olarak almıyoruz, bunu mineral olarak alıyoruz. Magnezyumu normalde erkekler 420 mg gün, kadınlar ise 320 mg günde alması yeterli. Magnezyum da bir tarafı da çünkü magnezyum büyük bir kısmı kemiklerde ve hücre içerisinde var. O yüzden bizde kanda ölçtüğümüz aslında total deponun yüzde birini ortaya koyuyor. Ne kadar bu? 1.8 ila 2.4 mg desilitre normal düzey. Magnezyum niye önemi var? Çünkü magnezyum biraz evvel söylediğim genel görevleri çerçevesi içerisinde özellikle metabolik sendrom, şeker hastalığı ve kalpler hastalığı perşete dahil olmak üzere bunun üzerinde ciddi etkileşimi var. Bakmışlar ki, magnezyumla özellikle bahsettiğim şeker taşıyaca molekül arasındaki ilişki nedeniyle insanlarda, magnezyum olanlarda metabolik sendrom gelişimi daha az. Metabolik sendrom ne diye soracaksınız, günümüzün yaygın şişmanlık hastalığı desem yeterli olmaz. İki nokta daha ekleyeyim, bir göbeğimiz geniş biliyorsunuz. Göbeğin çevresini ölçüyorlar, eğer bu kadınlarda 80, erkeklerde 100 santim üzerindeyse artı bir puan bu şekilde devam ediyor. Kan şekeri yüksekliği, tansiyon yüksekliği, kolesterol ve trigliserit yüksekliği. Eğer bu varsa sizde 10 sene içerisinde olmayanlara göre 7 kat daha fazla kalpten hastalıklarına yakalanma şansınız var. Yani felce kalp krizine kadar giden yoldaki ilk durak desek yeridir. İşte magnezyum olanlarda daha az metabolik sendrom görülüyor. Magnezyum alanlarda almayanlara göre tip 2 diyabet gelişme şansı düşüyor. Bakın 622.927 kişi de yapılmış, 15 tane çalışmanın toplamı olan bir meta analizde 100 mg ile 500 mg alan günde ekstra magnezyum olan kişileri kontrol etmişler. Bir de 200.000 tane hemşireyi 28 sene takip etmişler, onlara bakmışlar ve görmüşler ki %8 ile 13 arında tip 2 diyabet yani insülin bağımlı olmayan şeker hastalığı gelişme riski düşüyor. Bu bence ciddi bir rakam. Başka nelere bakmışlar? Yine çok önemli bir şey tespit etmişler. O da nedir? Yaşlı kadınlarda, magnezyum alanlarda almayanlara göre felç riski %57 oranında düşmüş. Demek ki yaşlı kadınların magnezyum kullanması gerekebilir. Tansiyonda, büyük ve küçük tansiyonda yarım şar puan ilaçsız düşme sağlamış ve aynı zamanda ilaçla kontrol edilmesine de katkıda bulunmuş. Başka ne de katkıda bulunmuş? Özellikle felç, kalp damar hastalığına bağlı olan kalp krizi ve ölüm riskini alanlarda daha düşük olarak görülmüş. Bu gerçekten önemli bir öykü. Başka ne var? Magnezyum olanlarda trigliserit ve kolesterol düzeylerinin almayanlara göre daha düşük olduğu saptanmış. Yani trigliserit ve kolesterol metabolizmasına da katkıda bulunuyor. Bir de atrial fibrilasyon dediğimiz özel bir çarpıntı türü var ki biz hiç sevmeyiz. Neden sevmeyiz? Çünkü bu kalbin içerisinde pıhtı oluşmasına neden olur ve bu pıhtı beynine gider ve felç yapar. İşte magnezyum olanlarda atrial fibrilasyon gelişme şansı daha düşük atriyal fibrilasyon gelişenlere biz hastanede damardan magnezyum veriyoruz ve bazen hiç ilaca gerek kalmadan da tedavi edilebiliyor. Dolayısıyla magnezyum ve çarpıntı özellikle atriyal fibrilasyon arasında bir ilişki var. Magnezyum alanlarda Diğer ölümlü konulardan bir tanesi damar sertliğin gelişiminin olan etkisini gösterilmiş olması. Japonya'da ve Meksika'da yapılan çalışmalarda bizim kullandığımız bir kriter var. O da nedir? Şah damarına bakılır. Karaciğer damarı, şah damarının üç tabakası vardır: iç tabaka, orta tabaka, dış tabaka. Biz bunları intima, media, adventitiadır veriyoruz. İçle orta tabaka arasında kanınlaşma oranları bize gelecekte bu kişinin kalp damar hastalığına yakalıp yakalanmayacağı veya yakalansa bile ne derece riskli grupta olacağı konusunda bilgiler veriyor. İşte magnezyum olanlarda bu oranlar daha düşük olarak saptanmış durumda. Dolayısıyla magnezyum, tipiki şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları, kriz ve felçe giden yolda magnezyum bizim destek kuvvetlerimizden bir tanesi. O yüzden ben de hastalarımı... Gerek damartı anıklı başlangıcında olsun, gerekse bypass olsun, stent olsun, bypass artı stent olsun, daha önce bir kez stent oldu sonra tekrar ameliyata gitmiş olsun. Bütün bu grupları magnezm eksikliği açısından kontrol ediyorum. Ve şeker hastalığı, özellikle tipiki şeker hastalığı, artı bir de pertansiyon olanlar bu magnezm desteğini hak ediyorlar. Yalnız magnezm konusunda şöyle bir şey var. Genellikle magnezmün sitrat türevini daha çok kullanıyoruz. Diğer bazı türevleri özellikle bağırsak temizliği ve bağırsak mikrobiyotasının değişikliği için kullanılıyor. Maalesef kötü bir haberim var. O kötü haberim ne? Bizim dedelerimizin ürettiği magnezyumdan zengin besinler var ya işte bunların içerisinde neyi sayabilir? Domatesi sayabilirsiniz, yeşil büyük yapraklı sebzeler, ıspanak, rezene, brokoli, tam buğday, yulaf ezmesi, bütün bunların içi hepsi magnezyumdan zengin. Fakat günümüzde genetiği değiştirilmiş olan tohumlarla üretilen sebze ve meyveler maalesef eskisi kadar mineral ve element açısından zengin olmadı. Daha doğrusu daha düşük oranda olduğu ortaya çıkmış. Yani bu da nasıl bir oyundur pek anlamış değilim. Doğru insanları açlıktan kurtarıyoruz. Ürün miktarı artıyor. Fakat bir yandan da hani kalitesiz ürün yetiştiriliyor desem yeridir. Sonra hem kalitesiz ürün yetiştiriliyor, sonra hastalıklar çıkıyor, sonra arkasından da bir ilaç tedavisi söz konusu. Dolayısıyla bu bir yerde bir kısır döngü haline dönüşmüş durumda. Efendim, ilginç Magnezyum videomda bana katıldığınız için Diğer hesaplarınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.